Bursa son yıllarda Türk Havacılığı ile ilgili çok güzel adımların atıldığı bir kent haline gelmeye başladı. Bursa'nın da önemli merkezlerinden biri Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi. Bu merkeze geçtiğimiz gün Türk Hava Kuvvetleri'ne uzun yıllar görev yapmış bir RF-4E keşif uçağı geldi. Onlar da çok güzel görüntüler çektirmişler. Bu görüntüleri sağ olsunlar bizlerle paylaştılar. RF-4 uçağı yaklaşık 7 gün süren bir çabanın alt arkasından Eskişehir'deki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'ndan gelen teknisyenler eşliğinde işte tıra yüklenmişti. Burada tekrar montajı yapıldı, bir araya getirildi ve daha sonra Vinç'te kaldırılarak bir kaidenin üzerine kondu. Bursa'ya yolunuz düşerse RF-4E keşif uçağı sizleri bekliyor bunu belirtelim. RF-4E uçakları 1970'lerin sonunda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. İlk alınanlar F-4E yani Al bombardıman görevinde kullanılan uçaklarda RF-4'lerin farkı ise bununla taşıdıkları kamera sistemi tabii o yıllarda ıslak film teknolojisi sayesinde çekilen, kameralardan çekilen yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar o film filme kaydediliyordu filmde daha sonra uçak indikten sonra foto değerlendirme merkezinde o filmler basılarak, karta basılarak düşmanın durumuyla ilgili keşif gerçekleştiriliyordu Tabii ki zamanla teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu kameralar daha işlevsiz hale gelmeye başladı. Günümüzde bu görevleri F-16'lar yapıyor. F-16'lar gövde altında taşıdıkları özel pod ile çektikleri video ve görüntüleri çok daha yüksek çözünürlükleri anında karargaha komuta kontrol merkezlerine iletebiliyorlar. Yani uçak daha havadayken. Çekilen görüntü, fotoğraf detaylı olarak gelmiş oluyor ve burada değerlendirmeleri yapılıyor. Bana da hep söylenen sorulan sorulardan bir tanesi, işte gökyüzünde bir sürü uydu var, niye hala keşif uçakları kullanılıyor diye. Uydular belirli bir yörüngede uçuyor. Aynı noktaya gelmesi bazen günler, aylar alabiliyor. Bu nedenden dolayı anlık keşif için insansız hava araçları, bazen de çok alçak irtifa veya yüksek irtifadan uçan, bu tür keşif podu taşıyan uçaklarda yoğun olarak kullanılıyor. Biraz da tabii keşfi anlattıktan sonra bu anı uçaklar mevzuna dönmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, işte belediyelerin, kaymakamlıkların, valiliklerin veya Bursa'da olduğu gibi Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi'nin olduğu gibi uçak taleplerini karşılıyor ama... Bunun için bir kamu yararı olması büyük önem taşıyor. Yani gidip de işte ya benim bahçeme bir tane ben RF-4 koyacağım, bir F-104'ü şuraya yerleştireceğim derseniz bu tabii ki olmuyor. Ee, envanterden çıkmış, bekleyen, çok fazla dış kısmı hasar görmemiş uçaklar seçiliyor. İşte tekrar boyanıyor, sergilenecek hale getiriliyor ve tabii ki bu işlem sırasında uçağın üzerindeki işte motor, radar, veya kokpit sistemleri gibi gerçekten gerekli sistemler sökülüyor. Söküldükten sonra e, maliyeti karşı taraftan ödenmek üzere nakliyesi gerçekleşiyor. Ve nakliyenin arkasından işte özel bir kaide yapılıyor. Bu kaidenin üzerine uçak konuyor. Fakat bazen görüyoruz. Ben geçen yıl Sivrisar'a gittiğim zaman e, Sivrisar'ın girişinde bir F-4 uçağı vardı. E, yani tabiri caizse gerçekten... Vandallar diyeceğim uçağa inanılmaz zarar vermişler yazılar yazmışlar üzerine etrafı pislik içerisinde Bu durum tabii ki hava kuvvetleri tarafından pek hoş karşılanmıyor Bu verilen uçakların bakılması korunması isteniyor Tabii ki zamanla açık havadalar bunlar zarar görebiliyor uçaklar işte yağmur hava şartları Bunların bakımları da zaman zaman yapılıyor ama Bu konuda artık bir insanlarımızın amatör olarak insanlarımızın bir çabası da gerekiyor Böyle bir çabada yine Bursa'da ortaya çıktı Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünde mühendislik bölümünün önünde bir AF-84 uçağı vardı. AF-84 uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk jet keşif uçakları. Bu uçaklar emekli oldular yerlerini AF-4E'ye bıraktılar. Şimdi af 4 de emekli olduktan sonra F-16'lara bıraktılar yerlerini. Gerçekten dünya üzerinde pek fazla kalmamış bu uçaklardan sergilenen tabii ki uçan aktif olarak yok. AF-84 Bursa merkezinde maketçilerin, plastik modelcilerin bir araya gelip oluşturduğu gönüllü bir ekip tarafından boyandı ve tekrar sergilenecek hale geldi. Bu uçak inanılmaz iyi bir şekilde toparlandı. Bir benzer çalışma da Eskişehir'de yapılmıştı. Eskişehir'de de bir RF-84 var. Oradaki havacılık parkında, Anadolu Üniversitesi'nin önünde bu park, sergilenen çok sayıda uçak var. O uçaklardan bir RF-84 yine meraklıların el atmasıyla tertemiz, neredeyse böyle uçtuğu günkü hale getirilmişti gerçekten umarız bu tür çalışmalar devam eder çünkü sonuçta işte kurumlar bir yere kadar kuruyorlar ama gönüllüler bu uçakları gönül bağlarına sahip oldukları için e, önemli olan onları böyle bir organize edebilmek biraz destek verebilmek gönüllü olduğu zaman bir insan işe gönülden destek verdiği zaman o uçağı seviyor koruyor çünkü bu uçaklar gerçekten bizim Korunlarımıza aktaracağımız çok önemli değerler. Bugün belki dışarıda çürüyor bu uçaktan ama belki önümüzdeki yıllarda bir imkan olur bunları daha kapalı yere, daha korumalı bölgeleri alıp çocuklarımıza göstereceğimiz objeler haline gelir. Lütfen bu uçaklara zarar vermeyelim. Zarar verenleri uyaralım. Bunlar gerçekten hava kuvvetlerimizin halkımıza, havacılığın sevmesi için, uçağı en azından yerde, yakından görebilecek insanlar için konulmuş eserler bunlara da Korumakta, gözümüz gibi bakmakta fayda var. Lütfen detaylı havacılık haberleri için tolgözbek.com'a sizi bekliyoruz. Telegram grubumuzun içinde katılıp haberleri yapılır yapılmaz takip etmeniz de mümkün. Bizleri sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ve tabii ki havacılık haberleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.